Yerli arabamız, evet yerli arabamız bayağıdır gündemi meşgul eden Türkiye tarihinin en önemli projesi mi acaba? Bu konu hakkında bayağı bir tartışma döndü. Ne bileyim araba yerli değil bütün parçaları yurt dışından sonra bu proje başarılı olmaz diyenlerin karşısında kimler var zaten biliyorsunuz. Yaşasın reisçilerle abi destek olun işleyiciler. Bayağı bir birbirlerine girdiler ve geçen de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabaya binmesiyle resmiyet kazandı. Tok hazır. Biri kazanır, 41'i kaybeder. Beçeciksizleri kahvaltı niyetine yerim. Kahvaltı? Belki de kahvaltı etmeliydim. Güzel bir kahvaltı nefis olur. Hayır, hayır, dikkatini topla. Hız! Hızlıdan da hızlı, süratliden de süratliyim. Ben Şimşek. Şimşek, hazır mısın? Evet, Şimşek hazır. Thank <laughs> you. Ve ben biraz bu konu hakkında düşünmek istiyorum. Ama direkt şunu söyleyeyim ki, arabayı isterse Suriyeler yapsın, ben fiyata bakarım arkadaş. 500 bin lira 6.0 otomobil bulmak neredeyse imkansız olduğu şu dönemde, işte yerliymiş değilmiş ben anlamam. Ucuzsa alır binerim ki beklentiler de bu yönde. Bayağı eski arabasını 200.000'e bine, 300.000'e bine satanlar var ortada ama bayağı bir üzülecekler. Çünkü ben arabanın 1.000.000 liranın altına inmeyeceğine eminim. Ne yani Türkiye'de yapılıyor diye contaları daha mı ucuza gelecek? rağmen dediğim gibi bu olay çok tartışıldı ve karşısında duranların sunduğu argüman da abi işte bunun çizimi İtalya'dan motoru Almanya'dan parçaları da ithal etmişiz sonra ülkede birleştirmişiz bu Türk arabası değil ki açıkçası arabanın hangi parçalarının Türkiye'de yapıldığını bilmiyorum ama bu bütün arabalarda uygulanan bir tarife şu araba markası her ne kadar rakip de olsa birbirlerine parçalarını kullanmaktan asla çekinmezler bunu örneklendirmek isterdim ama video çok uzar isteyenler gidip araştırabilirler e abi tamam ne kadar işte. Arabayı öyle veya böyle yapıyoruz da getirmiyor bir şey. Çünkü devlet değil şirketler araba yapar. Ve Toku da bir şirket yapıyor tabii ki de. Evet harika. Ama ne hikmetse bütün başarı Cumhurbaşkanı'nın üstüne kalıyor. Tamam eyvallah. Zaten şirketi korkunç bir derecede finans eden de devlet. Ve bu çok riski bir şey. Çünkü devlete para havadan zembilli indirilmez. Onun parasını da siz veriyorsunuz. Yani Toku biz yaptık ve yine muhtemelen bir alamayacağız. Para nerede? Allah bilir nerede? Bu projeyi ciddi bir yapıldığı sır değil ve eğer ki başarılı olursa ki umarım başarılı olur Sonuçta buradaki ülkenin bekası. Ama olmazsa çok büyük bir sıkıntı var. Çünkü bu ülkenin belini bayağı bir yüker. Ve parantez içinde %180, ay pardon %80 olan enflasyon oranını daha da yukarı tırmandırabilir. Ama sorun yok. Biz bununla da mücadele ederiz değil mi? Aynen. Peki proje ne ölçüde başarılı olabilir? Türkiye'de bu imkansız gibi geliyor bana ya. Sonuçta toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan orta direkt ve düşük gelirli insanlar bu arabayı alamaz. Çünkü araba fiyatı çok büyük ihtimalle 1 milyonu geçebilir çiçek. Bu arada bu 1 milyonu geçme olayı gerçekleşmezse hem çok büyük kötü olurum hem de çok da sevinirim. Orası ayrı konu. Üst gelire sahip olan kesim ise elektrikli bir arabayı neden tercih etsinler orası ayrı bir konu. Tabii ki de bunun tasarımı da var. Ki Allah var tasarımı müthiş. Rahatlıkla gördüğüm en iyi araba iş dizaynı olduğunu söyleyebilirim. Ama bunun otomatik fren testi var, çarpışma testi var, performansı var ve daha çok bu testinin hiçbirine girmedi. Acaba tasarım adına nelerden felaket edildi? Çok merak ediyorum. Bir yandan da Cumhurbaşkanı bir bakanın mı bir bakanın mı açıklaması vardı tok yurtdışına açılacak diye bu arabanın yurtdışı muadili kim Tesla ve Tesla gibi bir teknoloji harikasının yanında tok'un işi çok zor her ne kadar daha özellikleri açıklanması bile hissi geçmesi bayağı zor hatta imkansız. Ama yapacak bir şey yok. Göte girer şemsiye açılmaz. Başarı için dua edeceğiz. Şayet ki bu iş olmazsa hepimizi daha zor günler bekliyor. Bugünlük benden bu kadar. Like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Discord'u da açıklamaya bıraktım. O zaman kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.